Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fatih pazarına gidiyorum. Sizler için Fatih pazarını çekeceğim. Çok uzun süredir gelmediğim bir pazar. Hala pazar bıraktığım gibi mi? Hiç bilmiyorum. Bir gidelim beraber keşfedelim. Şöyle Fatih camisinin avlusundan geçerek pazara doğru gidiyorum. Öğrenciyken bu pazara çok gelir. Çoğu şeyimizi bu pazardan alırdık. Bakalım hala öyle fiyatlar uygun mu? Yoksa enflasyonu onlar da ayak uydurmuş mu? Cani kapısından pazara girdim. İleriye doğru gidiyorum. Bakalım montlar kaç liraymış? 200 ve 250 lira. Mağazalara bakınca gerçekten hala çok uygun. Müzette den aşağıya doğru gidiyorum. O yazlıklar çıkmış bile. Çocuk takımlar 200 lira. <gülüyor> yazlık ayakkabılar 250 lira şimdiden alıp yazar stok yapabiliriz şu ayakkabı da çok beğendim ayrıca güzelmiş normalde bu ayakkabı 23 dolarmış ama 250 lira şu anda Öğrencilik yıllarım geldi aklıma. Buraya sık sık gelirdik öğrenci Biraz aşağıya doğru gidince meyve sebze bölümü var. Yurtta kaldığım için haftalık meyve alırdık kendimize. Önce böyle ana caddeden gidiyorum. Sonra şöyle bir ara sokaklara da bakacağım. Ne var ne yok diye. Evet yine 150 bir test yap bakalım. Ne evet, şofmanlar 150 lira. Abii kadar. Abii kadar. Gelire babamca dermatolog Şu kremlerin fırfırlılığı. Nerede geldi? onu Onunla bana. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? ne Burası merkez. Merkez, merkez, merkez. Hihihi. <gülüyor> Abi, evet. Abi. Evet. Evet. abla bunlar üç keserim geriye iki kalıyor. Ya da beşini hepsini al. Yok Yiyecek olan bölüme geldim şimdi Bakalım diğer pazarlarla kıyaslayınca Burası nasılmış Burası da hemen hemen Başakşehir pazarıyla aynı gibi Balkezliğe bakalım Bilimleri bırakmıyoruz <gülüyor> Balıklar bizim Başakşehir pazarına göre biraz daha uygun. Var da ayı da vardır abi. Sen ayı çok ayı. Ne baba ama kolları olmuş. Şıkı, yeter mi? Kesilmiyor Şimdi aldı, 50 lira. 50 lira aldı, 50. <Gülüyor> <Gülüyor> Fatih pazarını gezmek için geniş bir zamanda gelmenizi öneriyorum çünkü pazar oldukça büyük. Какие? Каким моим именем? А? Асприте?